Bugün 16 Ocak 2022 Pazar. Güneş günündeyiz. Yengeç burcundaki ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Ev, yuva, aile, beslenme konuları gün genelinde öne çıkarken kendimizi güvende hissettiğimiz ortamlarda bulunmak isteyebiliriz. Oğlak burcundaki Güneş ve Plüton bugün birleşecek. Güç ve otoritenin bireysel ve toplumsal alanlardaki etkisi daha belirgin hale gelebilir. Hırs ve tutkuların manipülatif etkileri de gözlenebilir yaşamımızda dönüşmesi gereken alanlarda karşı konulmaz baskılar hissedebiliriz. Toplumsal statü, kariyer ve gelecek alanlarında güçlü hedefler oluşturabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde, yengeç burcundaki ay ile boğa burcundaki Uranüs arasında etkinleşecek olumlu açı, yaratıcılığımızı ve bireyselliğimizi yükselterek, heyecan ve coşku verebilir spontane kararlar alabilir, özgün fikirlerimizi paylaşmak isteyebiliriz. Yeniliklere açık ve spontane davranmak küçük şansları da fırsata çevirebilir. Akşam ve gece saatlerinde Ay, Oğlak burcunda gerileyen Venüs'le karşıt açıda olacak. Geçmişin ve bilinçaltımızın üzerimizdeki etkisi artabilir. Daha hassas ve kırılgan olabileceğimiz gece saatlerini sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var.